Arkadaşlar merhaba, ticari işlemlerin muhasebe kayıtlarına alınmasının en önemli nedeni, işinizle ilgili ne olup bittiğini yansıtmaktır. Bunu yatırımcılarınız için yapabilirsiniz, yöneticiler için de yapabilirsiniz. Dolayısıyla işin nerede iyi, nerede kötü gittiğini ya da kaynakların nasıl dağıtılması gerektiğini görebilirsiniz. O nedenle şimdi bu iki teknikten, yani nakit esaslı muhasebe ve tahakkuk esaslı muhasebeden hangisinin mevcut durumu daha iyi yansıttığını görelim. İlk iki videoda belirttiğim gibi, şuradaki sütun nakit esaslı muhasebe ve şu da tahakkuk esaslı muhasebeyi gösteriyor. Şimdi gelir gider tablosuna bakalım. Basit bir dünya kurgulamıştık. Vergi yok, borç yok, faiz yok. Kulağına kadar hoş geliyor değil mi? Sadece gelir ve basit kar var. Gelecekte bunu daha karmaşık hale getireceğiz. Bu, ilk ayın nakit esaslı gelir gider tablosu ve bu da tahakkuk esaslı gelir gider tablosu. Her iki tabloya da baktığınızda ilk ay için durum aynı. İlginç herhangi bir şey yok fakat İkinci aya gittiğimizde nakit esaslı muhasebede 200 lira zarar görünüyor. Dışarıdan birisi için yani bu işin ayrıntılarını bilmeyen birisi için bu gerçekten karamsar bir tablo. İşler kötüye gidiyor ya da zarar ediyoruz gibi görünüyor. Yatırımcı da doğal olarak ayda 200 lira zarar eden bir işe neden para yatırayım diye düşünebilir. Fakat tahakkuk esaslı muhasebeye baktığınız zaman, bu tablo sizin bir etkinlik işi yaptığınızı gösteriyor O ay içerisinde aslına bakarsanız ciddi miktarda bir iş yapılmıştır. Zaten bu sebeple bir sürü masrafınız vardır Eğer gerçekten yaptığınız işlerin gelirini yani 400 lirayı tahakkuk esaslı muhasebede yaptığımız gibi gelir olarak sayarsanız o zaman Gelir tablosuna bakıp, müşterinin ödeme güçlüğü çıkarmayacağını da düşünerek, ileride 200 lira kazanacağım bir hizmet gerçekleştirdim diyebilirsiniz. Bu parayı kasa hesabına koymadınız çünkü herhangi bir nakit girişi olmadı. Bu durumda da kasa hesabına kaydedemediniz. Onun yerine, bakın müşterimin bana 400 lira borcu var dedik ve bu benim varlığım oldu. Hatırlarsanız, varlık herhangi bir kişinin size e, ilerisi için borçlandığı bir gelir de olabilir. Yani müşteriniz size ileri bir tarihte ödeme yapacaktır. Nakit gelir bir varlıktır çünkü onunla bir şeyler alabilir ve birilerinin sizin için çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bütün bunların sonucunda ileride kazanç sağlarsınız. Bu sebeple hem kasa hesabı hem de borçlular hesabı bizim varlıklarımızdır. O halde buna dayanarak şunu diyebiliriz ki ikinci ay içinde tahakkuk esaslı muhasebe size olup biten hakkında daha iyi bir tablo çiziyor. Şimdi üçüncü aya gidelim Örneğe baktığımızda üçüncü ay hiçbir şey yapmadınız. Bu ay tatilede çıkabilirdiniz çünkü yapılan bir iş yok Fakat kasa hesabına göre bu en iyi iş yaptığınız ay Çünkü 600 lira nakit girişiniz oldu öte yandan hiç masrafınız olmadı çünkü, hiçbir etkinlik düzenlemediniz. Şimdi tahakkuk esaslı muhasebe açısından bakarsanız eğer, ne olup bittiğini gerçekçi olarak yansıttığını göreceksiniz. Hiç geliriniz yok ve gelirle ilişkili hiç masrafınız da yok. Bu sebeple dışarıdan bakan bir kişi size ara vermenizi, tatile çıkmanızı söyleyebilir. Belki de işlerin yavaşladığı bir dönemdi. Aldığınız avansı yani 200 lirayı burada dikkate almıyoruz. Çünkü bunu elde etmek için herhangi bir şey yapmadınız. Bu 200 lirayı aldım. Bu benim kasa avansım. Bunun müşterilerden alınmış bir kasa avansı olduğunu söyleyebilirsiniz. Fakat bu parayı aldığım ayda bunu gelir hanesine yazmıyorum. Hizmeti sunacağım zamanı bekliyorum. Yani gelirimi erteliyorum. Dolayısıyla bunu dördüncü aya erteliyoruz çünkü Hizmeti de o ay gerçekleştireceksiniz Buradaki 100 liralık gider 200 lira ile alakalı yani 100 lira kârda olmanız gayet mantıklı Dördüncü ayda da çalıştınız bu yüzden kâr etmiş olmalısınız oysa Nakit esaslı sistemde Sanki para kaybetmişsiniz gibi görünüyor Bu nedenle işle ilgili tahakkuk esaslı düzen sanki daha iyi bir tablo çıkartıyor ortaya. Bir sonraki videoda Tahakkuk esaslı gelir gider tablosunun ve kasa mevcudunun bize ne dediğini anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu noktada her şey biraz gizemli gibi durabilir. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.